Ben bu hafta sizinle e, öğrenme güçlükleri üzerine konuşmak istiyorum. Bu alanda mutlaka gördüğünüz vakalar olmuştur, gördüğünüz çocuklar olmuştur. Özel öğrenme güçlüğü, disleksiden başlamak istiyorum. Diskalkule hakkında yoğun çalışmalarınız olduğunu, verimli sonuçları aldığınızın farkındayım. Tamam. İzliyorum, takip ediyorum. Tamam. Nasıl yönlendirirsiniz aileleri? Öğrenme güçlüğü çeken bir çocuğun ailesi önce sizce ne yapmalıdır? Şimdi öğrenme güçlüğü çeken çocuğun ailesi şöyle düşünmeli. Herkes hemen her şeyi şipşak öğrenemeyebiliyor, yapamayabiliyor. Hı hı. Bu zaten insan olmanın gereği. Öncelikle kendi çocukluklarında ne kadar anlaşılmadılarsa, empati yapılmadıysa yardım edilmediyse ya da edildiyse onu düşünüp çocuklarına öyle davranmaları gerekiyor evet. çünkü bir e, yani hayvani bir şekilde veya fiziksel veya şiddetli bir şekilde çocuğun üzerine nasıl yapamazsın bunu evet. bak işte komşunun çocuğu yapıyor bak senin yaşıtların nere geldi sen neredesin gibi çocuğa değersizlik güçsüzlük hissettirecek terim ve söylemlerden ve kelimelerden özellikle, kaçınmak gerekiyor. Özellikle kıyaslama yapmamak gerekiyor Tabii. değil mi? Her çocuk Tabii. özeldir. Ve o çocuk özel nitelikleriyle birlikte kabul edilmelidir. Bir takım A harfinin yazılmasında, B, D harflerin karıştırılmasında zorluklar yaşadığını görüyorum. Bana düşen bir şey var mı? Evet. Öğretmenine düşen bir destek var Tarzı mı? Tarzı bu olmalıdır. Tabii. Tarzı bu olmalı. Hı -hı. Yani destek Hali. olmalı. Hı -hı. Yani orada yargı, kıyas yıkıcı eleştiri olmadığını Hı -hı. tamamen kabul yardım, gerekli Hı -hı. uzmana götürülme yollarının çocuk açık olduğunu bilirse Hı -hı. yani söylediklerinin yaptıklarının aleyhine kullanılmayacağını görüp tam tersine olumlu anlamda yol, su, elektrik olarak döneceğini bilirse yani pozitif anlamda evet. yol, metot Yardım, destek, işte açık, açık olma, şeffaf olmayı çocuk görürse, yani e, bizim evde kedimiz var, o e, limon limon dediğimizde bir bakıyor. Ne amaçla çağırıyor? Hı hı. işte sevmek için mi, başka bir amaç mı? Bizi çözmeye çalışıyor. O güveni aldıktan sonra hareket ediyor. Hı hı. Anlatabildim Çocuklarımız da böyle. Hı hı. Biri çağırdığında öğretmen konuştuğunda, kızdığında, bağırdığında niyetimiz çok halis olmalı. Yani çocuğu yakıp yıkıp yok edip teşhir etmek, rezil etmek değil de hı hı. tamamen topluma, aileye ve Kazanlamak. hayata kazandırmak amaçlı olduğunu bir evet. defa bildirmemiz gerekiyor. Peki Türkiye